LPG araçların çözüm merkezi 3 olta gazdan herkese merhabalar bugün güzel bir konuğumuz var LPG araçlarda çok sık yaşanan olaylardan biriyle karşılaşmış kendisi hoş geldiniz hoş bulduk nereden gelmişsiniz Sultanbeyli'den geldim. Sultanbeyli'den. Sultan e gel araç şikayetiniz neydi sabahları arabam LPG'de çalıştığı için stop ediyordu yani maaşa bastığınız evet. araç LPG ile başlıyor Evet o yüzden stop ediyordu ısı sensörü arızalanmış hmm. sağ olsun ustamız da düzeltti şimdi bir sıkıntımız yok sıkıntı giderildi Evet. Araçta e, bizim tespitimiz şu şekildeydi. Isı sensörü e, şaseden dolayı kaynaklı kendini arızaya geçirmiş ve X -40 derece de okuyor. Bundan kaynaklı araç marşa bastığı anda itibaren ısı sensörü devreye giremediği için direkt LPG ile yani ısı sensörü aslında e, şaseden dolayı devreden kaynaklı olaraktan LPG ile başlatmaya çalışıyor arabayı. Bu yüzden LPG ile soğuk havada çalışmaya çalıştığı için araç Söbetme yaşanıyor. Bu tarz şikayetlerle geldi bize kendisi, müşterimiz. Sıkıntı giderildi. Isı sensör değiştikten sonra her şey normale döndü. Bu araçta teşidimiz, ısı sensörün bozuk olmasıydı. Ama aracın ilk marşa bastığında su başka kaynakları da olabilir. Özellikle yakıt değerlerin bozuk olması, aracın parametre değerlerin bozulacağı için aynı şekilde marşa bastığınızda aracınızı stop Ayrıca LPG regültörünün ve enjektörünün kaçırması da aracınızın ilk marşta çalıştırıp öğretmesine neden olacaktır bu tarz şikayetleriniz varsa e, mutlaka lfg servisimize gelip bu parçaların kontrolü sağlanması gerekmektedir bakımdan bakıma periyodik olarak zaten bunları bakılıyor ama bu tarz bir şikayetiniz varsa özellikle servisimize uğrayın bu parçaların kontrolünü yapalım herhangi bir şikayet şu an yok zaten yok çok sağ olun bizi tercih ettiğiniz için teşekkür, Biz teşekkür ederiz